Bugün 13 Kasım 2022 Pazar Güneş günündeyiz ay yengeç burcunda ilerliyor bugün kişisel güvenliğimiz ailemiz ve özel yaşamımıza ait konulara daha fazla odaklanabiliriz hassas ve duyarlı olacağımız için yakınlarımızdan ilgi sevgi beklentilerimiz de artabilir öğle saatlerinde ay boğa burcundaki Uranüsle uyumlu görünümde olacak Yeni deneyimlere heyecanla yaklaşabileceğimiz bu saatler, yaratıcı enerjilerimizi günlük işlerde pratik bir şekilde de ortaya koyabiliriz. Duygularımız güçlenerek dışarıya yansıyabilir. İç dünyamızda yaşadığımız her şeyin çevremizdekiler tarafından da daha rahat fark edilmesi mümkün. Bugün Akrep Burcu'ndaki Venüs ile Oğlak Burcu'ndaki Plüto arasında etkinleşen uyumlu açı, maddi manevi güç ve güven aradığımız noktalarda destek olabilir. Cinsellikte tutkulu olabileceğimiz bir gündeyiz akşam saatlerinde ay akrep burcundaki güneşte üçgen açı yapacak duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabileceğimiz için güne iyimser ve keyifli enerjilerle başlayabiliriz yakınlarımızla ve ailemizle duygusal ilişkilerimiz güçlenebilir ev ve yuvaya ait konularda da mutluluk alabiliriz sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun